Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Uzun zamandır video atamıyorum. Normalde haftada iki kere video atıyorum. Ancak bu hafta bir hafta gibi bir zaman aşımına uğradık. Tabii ki bu süre içerisinde hem kendi işlerim vardı, özel işler. Hani Kendi özel işim ve ailemde araca yaptığım işler vardı, devam ediyordu. Yalnız bununla ilgili videolar çekemedim. Çünkü zaten yapacağım işler rutin işler. Böyle kapı döşümesini takmak vesaire böyle toplamalık işlerdi. Arka koltukları taktım. Ben yani bu tartışmalar olduğu için bunlarla ilgili bir video çekmedim. Ee, sadece çekeceğim video, ilk e, yapmayı düşündüğüm video daha doğrusu. Uzun zamandır biliyorsunuz aracın torpido söküktü. Torpido'sunu yapmayı düşünüyorum. Yani video çekmeyi düşünüyorum torpido ile ilgili. Ee, torpido burada. Ee, ben şu an bunu eve aldım. Ee, balkonda bizim paralama işlemini falan sürdürüyorum. Ee, macunlama yapıyorum. Ee, bu kendi yapmış olduğum bir proje. Yani daha doğrusu internette bununla ilgili çok fazla böyle bir proje yok. Yani tofaş genellikle deri kaplama yapın diyorlar. E, deri kaplama da benim bildiğim çok böyle verimli olmuyor. E, araştırmaları da yaptım. Sonra deri kaplanan deri kaplamalar böyle çok böyle göze itici geliyor. Ben de bundan dolayı e, macunla yaptım. E, tabii ki bu esnek macunlar kullanıp kullandım. Poliester macun kullandım. Kaplatıcılar kullandım geçer. O macunla ilk başta paralama işlemi işlemini yaptım. Burada da görebilirsiniz. E, ben zaten bunun hakkında detaylı videoda çekeceğim. E, bu, tabii ki çok önemli parayı yaparken e gözenekler falan böyle çatlak çizik, kılcalılık çizikler falan kalırsa yani zıparayı düzgün bir şekilde yapmazsanız e, çok kötü görüntü oluşacaktır. Yani zıparaşı e, yaparken yayınızda gerekli ekipmanlar olsun yoksa da elle yapacaksınız ancak elle yaparken bayağı bir uğraştıracak sizi bunun da bilginiz olsun. E, ben bunları kullandım. E, kullanacağım daha doğrusu şu an hala kullanmadım. Burada universal akrilik boya, mat boya bu. tamponu e, tamponu diyorum ya tamponu nereden geçtiyse Aracımızın torpidosunu mat boyayacağım. Mat çek sebebi, yani şimdi parlak boyasam bu parlak gözü alıcı olur diye düşündüm. Yani kullanım rahatlığından dolayı yani aracı kullanırken bir sıkıntı yaşatır bize diye mat boyayı tercih ettim. Ondan önce zaten olmazsa olmaz akrilik astar, Universal sıvıla, motivin bunları kullanacağız. Daha sonra üzerine vernik atacağız. Vernik aldım şu şekilde şöyle bir vernik bir vernik aldım. Vernikle de o işlemleri yapacağız. Tabi. Bunları yaparken tabi malzemeler gelmemişti, yeni yeni gelmeye başlamıştı. Ondan dolayı bu işi yaparken ben de o arada kapıları taktım, takılması gereken, yani iki panzotu taktım. İki pandizot kaldı araçta, e, çünkü iki kapıyla işimiz bitti, diğer iki kapı kaldı. E, ön camımız açılıp kapanmıyor, yani daha doğrusu cam merkezden ayrık. Cam merkezden ayrıldığı için de cam yerine tam oturmuyor, onu kaynak makinesiyle kaynak yapacağız. Bu şekilde oturtmaya yapacağız. En sonunda arka kapıda da sağ arka kapıda da bir arıza oluştu arkadaşlar. Ben bu kapıyı hiç bir ellememiştim yani diğer 3 kapıyı revize ettim ancak en son bir sol kapı kalmıştı buna fazla dokunmadım çalışıyor diye ee, bu da tutukluk yapmaya başladım kapıyı tekrardan revize edeceğim e, çünkü hiç kullan e, ellememiştim ya yani başlamışken yani hiçbir işi doğru düzgün yapmazsan sonradan çıkıyor yani bu benim hatam tabii ki keşke o kapıyı da revizyon etseydim bu şekilde sıkıntılarla karşılaşmazdım e, şimdi topiklerimiz bu halde bu topiği bitirirken tabii ayrı bir video gelecek dedim e, ona sonra Aracımızın panzotlar, koltuklar takılmıştı, söyledim. Ee, tabii onları taktıktan sonra da sistemin kablolarını döşedim. Sistemin de ayrı bir video gelecek, Ses ile ilgili ayrı video çekerim diye. Bu sadece bir e, ufak bir anlatım, neler yaptım hala devam ediyor bu proje. Proje tam hızıyla devam ediyor olacak. Tabii ki bunlarla ilgili videolar çekemedim. Daha doğrusu çekecek bir şey yok yani. Yani bu kapıları taktım, onları taktım. Bunlarla ilgili bir fazla video gelmesine gerek yok diye düşündüm. E, Orada bir de şunu yaptım, e, arka oval ovallerim var. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Dört tane OL'im var. Panzotu montajını gerçekleştirdim. Bunlar MEGAN 2'mde vardı benim. Zaten diğer videolarımda görebilirsiniz MEGAN 2 sistemi modifiyesi diye. O kolonları yeniden kullanacağım. Bu pandizot'umda yerleştirdim. Daha doğrusu kablo bağlatılarını gerçekleştirdik. Lehimleme ışınımız varsa onları yaptık. E, tabii ki arkayı bu kırmızı panzot şeklinde yapmayı düşünüyorum. Kırmızı panzot şeklinde... Yani bu internette görmüşsünüz. Arkayı böyle kırmızı full kaplama yapıyorlar. Ben de o şekilde yapacağım. Yani Demeyeceğim daha doğrusu, şu arkada gördüğünüz OSB sunta o yüzden aldım. Ondan sonra burada kablamız, kaplamamız var. Kırmızı kaplamayacağız ve Bu şekilde. Burada da TB'miz var. TB'mizi double kullanmadım. E, elimde şöyle bir Piner'ın TB var. Bu Piner serisini bilenler bilir. Şöyle göstereyim. zaten bununla ilgili video çekmiştim. OtoTB e, evde çalıştıran bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. E, bu TB'yi tercih etmemiz sebeplerinden biri hem Piner kalitesi. ayretten bu olayları anfiye bağlayacağım ancak anfiye bağlamadan bunlara bağlamayı da düşünüyorum. E, tabii ki değişiklikler olabilir şu an tam emin değilim ancak %70 ihtimal vereyim anfiye bağlayacağım herhalde. Store Amphi var elinde. Buradaki çıkışlarımdan dolayı ben bu bu de şerce ettim. E, double tabi sipariş vermiyordum. Çünkü zaten double tabi almaya kalksam payda kalitesinde bir double, double tabi 600 liraya bulabileceğimi sanmıyorum. E, şurada gördüğünüz gibi çıkışlar mevcut. Subwoofer çıkışı ve ayretten store çıkışı var. Ee, bu çıkışlar gerçekten bu, bu televizyon çıkışları çok güçlü. Ondan dolayı bu benim e, megandaki double tape'den daha da verimli bir sesi alacağız. Zaten bunu da e, videolarımda göreceksiniz. Yani Instagram hesabından bu arada takip edin çünkü telif hakkında dolayı yani sistemi modifiksiyon yaptığım zaman Instagram'da videonun e, müzikli video paylaşacağım çünkü YouTube'da telif hakkında dolayı video, e, müzikli video atamıyoruz. E, onu da o şekilde takipin yapabilirsiniz. E, tabii. Paynımızı burada kenara koyalım. Başka ne vardı? Afilerimiz vardı. Onları da getiriyorum hemen. Afiler var. Burada da afilerimiz var. Bu Sound Max ya yani çok böyle bir piyasa malı diyeyim size arkadaşlar. Bu Sutora Afili Sound Max'in, bu Sound Max kim yani 2600 diyor da yani. Bunlar hep böyle kağıt üzerindeki değerler ya. Yani bunu bu şekilde yani güç vereceğiniz yani yani dört onda 40 yer ne bana bu arada lipse bu tabii ki olaylar tam performansı besleyeceğini de düşünmüyorum. Çünkü sadece Pioneer'lar 90 RMS bir güç var. Yani bu volt yazılan voltların hiçbir anlamı yok. Bunlar kağıt üstü değerler. Yani önemli olan bizim için RMS değerleri. Bunu hiçbir zaman unutmayın. sistem tanımlarken de RMS değerlerine bakın. E, RMS değerleri çok önemli. Ampli'lerde önemli olan budur. Yani bunlar hep böyle 2663 3000 volt yazılır. Bunlar böyle tüketici pazarlamadan dolayı böyle bir şekilde yapılmış bir şeyler bunlar. Yani mesela teyitlerde 4x50 yazar Yalnız 4x50 volt verme şansı kesinlikle yok En fazla şu Pinder'in RMS değeri en son baktığımda 22 RMS diye bir güce veriyordu Gerçekten TB'e göre 22 RMS gerçekten çok güzel bir güç ee, Dediğim gibi yani bunlar dikkat edin aldığınız zaman ee, Bu Şu an piyasamalı yani en ucuz orta ve o şekilde diyebiliriz Bu ise çok güçlü bir Pilo POV 950 yani Bu severip kullandığım bir Bonafi Gerçekten çok güçlü, ciğerlik bir amfi. Bu amfi zaten Subwoofer'ımızı bağladığımızda çıldırtacak yani O derece bir amfi Burada zaten RMS değerleri yazıyor Bak burada görebilirsiniz zaten RMS değerleri de, şu da yazıyor RMS diye de yazıyor Bu değerler önemli bizim için işte. Mesela bunun RMS değerine bakalım 4 oğumda 430 RMS güç verebiliyormuş 2 oğumda ise diyor, 700 RMS güç veririm sana diyor 1 oğumda ise 1000 RMS güç verebilirim sana diyor e, Bu tabii ki Bu RMS'lar da tabii ki bir sebebe bağlı Bu 4 ohm'la 430 eramais verebilmesi için 14.4 volt bir güç gerekiyor. Tabii ki akülerimiz 14.4 voltu tam göremiyor. Biliyorsunuz bizim araç akülerimiz 12 volt. Bunu alternatör şarj motor çalıştırınca alternatör şarj kısmına geçtiği zaman 13.8 volta kadar çıkabiliyor. Tabii bunun için güçlendirmeler yapılıyor. böyle profesyonel sistemlerde alternatör takıyorlar, akü takıyorlar. Bir sürü güçlendirmesi var. Bir güçlendirmede şey var. Araştırdım ama tam emin değilim. Sadece. Akünün yerine 12 voltluk akünün yerine bir de 2.2 voltluk böyle aküler satılıyor. Onlardan bağlayıp 14.4 volta yani 15 volta kadar çıkartabiliyorlar gücü. Bunlar tabii ki çok profesyonel sistemlerde bu sistemin, sistemine bu işe gerek yok yani. Bunlar abartılı oluyor. Biz normal standart halimizde yapacağız yani. Normal bir araç olacak bizim için. Bu da Normalde ben bunu 300 liraya aldım sıfır halindeyken tabii ki şu an dolar Gittikçe artıyor 8.5 liraydı en son baktığımda. Yani şu an kaç para bilmiyorum yani. Sağlık bazın da artıyor yani ne oldu belli olmuyor o yüzden değişiklik göstermeyiz. Bunu ben 350 aldım ancak internetten araştırabilirsiniz. E, 1000 liraydı en son fiyatı. Dolardan dolayı yine değişiklik olmuş olabilir. Bu şekilde e, Subwoofer'nızda Godmaster'ın 38'lik Subwoofer'nı kullanacağız. Bu Subwoofer çift bobinli arkadaşlar. E, bobinajı çift bobin. E, ondan sonra 38'lik olduğu için gerçekten çok kaliteli bir baz veriyor. Bu bazı en, en son Teknoso'da görmüştüm. O zamanlar çok Küçüktük tabi, arabamız da yoktu. Teknosu da görmüştük. Bunu almak için çok uğraştım ama o zamanlar aramamıştık o fırın. Ondan sonra araba aldı kendime, e, o zamanlar Tempran vardı. Tempran'a kalmadı tesisat zaten bu. Tempran vardı o zamanlar, Tempran'a bu tesisatı ta takmak nasip oldu bana. Ben bu subwoofer'u çok istiyordum. Bu subwoofer da zaten sistemi videosunda size göstereceğim. E, ve burada bu şekilde koltuklarımızı, bu arada artık koltuklar takıldı, bunlar kaldı buradaki koltuk. Bunları çünkü takamayacağım, taban döşemesini takmadım henüz. Sesli atımı yapmıştım en son, burada kalmıştık. Sesli atımı yaptığım için bunu takamadım ve de ayrıyetten bu kalifor fanının bağlantılarını gerçekleştirmedim daha. Radyatör hortumları bağlanacak, kaliför radyatörünün. Kaliför radyatörün hortumunu bağladıktan sonra zaten taban döşemesini takacağım, onda işimiz kalmayacak. Kaliför radyatörü ne olur ne olmaz, bize sıkıntı çıkartabilir diye. Yani daha sonra hiç, hiç birerden yapmayayım diye taban döşemesini takmadım. Aslında fanın fazla bir engeli olmayacak ama ne olur ne olmaz diye ben takmadım. Yani işimizi acele getirmeye gerek yok. E, tabii ki Bu arada ekipmanlarım da geldi. Garaj ekipmanları da yine bir video gelecek. E, şu an e, çalışmalar içerisindeyim. E, bu sürü ekipmanlar geldi. Kaynak makinesi, taşlama makinesi, grower makinesi. Yani bir sürü ekipman geldi. Bunları sizlere detaylı olarak anlatacağım. E, almak isteyen olursa da bu ürünleri tavsiye edip etmeyeceğimi de sizlere söyleyeceğim. E, tabii ki yani nedir, ne diyecektik. Yani tabii ki de yani bu ürünlere ayrı bir video yaparım diye düşünüyorum. Ancak tek video halinde de gelebilir. Ee, o kadar söyleyeceklerim. Fazla lafı tutmak istemiyorum. En azından kanalımız boş kalmasın diye böyle size bir açıklamada bulundum. Ee, bir hafta bir video atamıyorum. Ee, şu an zaten video arşivimde çok karışık videolar var. Ee, çünkü hepsi birbirine karıştı. Onları zaten bulup bir araya getirmek de bayağı uğraştırıyor. Yani zaten sadece videoyu mesela çekim direkt mütefatatayım olmuyor. Yani çünkü Video çektikten sonra bir de render aşamaları var yani bu render aşaması da zaten öyle göründüğü gibi kolay değil. Ee, bir mesela render alsam 10 dakikalık video atsam Bir 10 dakikalık video için nereden baksan yani En en kötü 40 dakikalık bir saat uğraşıyorum en Böyle böyle en çok yoğunlaştığım projeler de oldu böyle 10-15 dakikalık videolarda 4-5 saat uğraştığım bile oldu Yani olabiliyor böyle şeyler Ondan dolayı Böyle aksamalar Arada bir gelebilir ancak dediğim gibi bu kanala sürekli video gelecek Hani her hafta, haftada bir defada olsa Ayda bir defada olsa kesinlikle gelecek yani. yani Bu işi tam zamanlı olarak yapacağız ee, Zaten Ne diyecektim ya yine unuttuk diyeceğimizi Neyse arkadaşlar o kadar tutmayayım sizi ee, Bu arada dakika, şöyle bakıyorum 12 dakika konuşmuşuz Neyse Tek yapmanız gereken söylüyorum yine arkadaşlar Abone ol takip et yani, Takip et abone ol aynı şey ama Bildirimler açın yeter yani. Takibimizi yaparken bildirimler açın. Videoları izlemeniz yeterli. Tabii ki bana kötü iyi yorumlarda da bulunabilirsiniz. Ben de ona göre kendimi geliştiririm. Bir yorumda mesela arkadaşlar kısmını çok kullanıyordum. Bununla ilgili zaten kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani Sürekli video attığımız zaman kendimizi de geliştirmiş olacağız zaten. Hem diksiyonumuz olsun. Hem konuşmamız, hem kendimizi ifade edebilmemiz. Bunlar da gelişmiş olacak yani. Tabii ki her sürekli video ata ata ata. Hem videoların kalitesi de atmış olacak. Yani bunlar hep ilerleyen zamanlarda olan işler. Yani bir anda böyle hemen yapayım da şöyle profesyonel olsun diye bir şey yapma. Yani kimse yapamaz yani. Böyle çok büyük, profesyonel bir insan anca yapabilir. Yani biz o kadar profesyonel bir insan değiliz. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. O yüzden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.